Kadınlarda en çok duyduğum ve beni müthiş rahatsız eden kısımlar diye. Mesela benim için en önemli kısım kararsızlık. Hı hı. E çok nasipli birisi olduğumu düşünüyorum. Çünkü karar verirken çok kararsızlık yaşamam ben. E, hızlı karar veririm, hızlı düşünüyorum. Pişman olur muyum? Milyonda bir. Pişmanlık değil Genelde de şöyle Keder ders dedi. almak, belki bir adım ileri gitmek. Pişmanlık çünkü iyiyse kedere götüren bir duygu. Ama insanlar hızlı Sizin... karar verdiğinizde mutlaka başınıza kötü bir şey geleceğini düşünürler. Yok hayır yani ben... tecrübenizdir o Artı ve eksileri hızlı değerlendiriyor olabilirsiniz bir bunu böyle yapamıyorsa yazsın Benim önerim yazsın Eksiler artılar, artılar. desin Sonucuna baksın aynen Ve bir alternatif resim Bu olmazsa bu kararım ikinci ne yapabilirim Hı -hı. Nasıl yapacağını çözüm yollarını yazsın Hı -hı. Yine yazarak çalışsın ee, Örnek aldığı kişiler e, Üzerinden bir onları izlesin İstişare yapabilirim İyi İstişare İstişare bilen birine aynen öyle Geçen çok yakın zamanda e, Önemli bir konu hakkında karar vermem Hı -hı. gerekiyordu Genelde hızlı karar veririm, İlk defa bir karar verirken çok tarttım, hı hı. inanın kararı verdiğim gün, tamam dedim bu böyle olacak dedim, yazdım bunları ben yazarım bir de, bu böyle olacak dedim, tiki attım, o gün, karar verdiğim gün, hı hı. sürekli düşün, öyle mi böyle mi dediğim gün. İnsanlar genelde bu kararsızlık konusunda hı hı. çok muzdaripler, ben hızlı karar veririm, onlar da genelde sanırlarken hızlı karar verdiyse mutlaka başına bir şey gelir. Hı hı. Ne dersiniz hocam bu konuda? Risk yani? göze alma sorunları var insanların. Yaşam risk göze almaktır. Eğer gelişmeyi, büyümeyi, olgunlaşmayı hedefliyorsak riskleri göze alacağız. Ama hangi riskleri? Bu kişinin e, konusuna göre değişecektir. Biri rafting yaparken bundan heyecan duyar, o riski gözü alar, alır diyerek o gün giyeceği kaza karar veremez. Şimdi bu bizim özgüvenimizle ilgili, konuyla ilgili, daha önceki tecrübelerimizle ilgili, içinde olduğumuz kültürel yapıyla ilgili. Artı ve eksileri yazalım lütfen. Bunu hep söylüyorum. Nasıl yapacağımız üstüne kafa yoralım lütfen. Hı hı. Başaramadığımız sonuçları beğenmediğimiz zaman bir başka elde seçenek var mı? Üretebildik mi ikinci seçeneği? Buna bakalım lütfen. Ve yaşama cesur yaklaşalım. Hayat cesurları seviyor. Evet değil mi? Eğer cesaretimiz yoksa şey gideceğiz, vasat gideceğiz demektir. Evet, o hayatın evet. her an dolu dolu yaşayamayacağız demektir. Bu bir seçim. Evet. Bunu da seçebiliriz. O zaman tadımız düşecektir. Evet. Aksini ama seçtiğimizde son... de tadımız yükselecektir. Evet değil mi? Ama sonuçta da hani e, iyi olanı öğrendiğimiz zaman da ne kadar o bizde olmasa da o öyle olabilmek için de biraz çaba lazım diye düşünüyorum. Evet, kay... Tabii ki herkes farklı doğuyor ya da farklı şeyler yaşıyor ama. Kazan kazan yok hayatta. Yani kay, kayıplarımız da olacak. Hep kazanalım. İstersek o zaman hiç karar veremeyiz. Evet. Kaybı göze alabilen insan adım atabilen insan evet, oluyor. Evet. Hayata nasıl baktığımız bu noktada evet. Albert Ellis der ki bilim insanı gibi bakın. Ne demek bilim insanı? Bugün dediğim sonuç yarın bir gün farklılaşabilir, Hı -hı. değişebilir. Hı -hı. Ee, bunu hazırlıklı evet, her zaman. Rahmetli Süleyman Demirel de derdi dün dündür, bugün bugündür. Biz Hı -hı. istikrarsızlık diye adlandırıyoruz bunu. Hayır. Dün, evet dünle gitti cancağız mı? Düne dair ne varsa diyor. Artık yeni şeyler söyleyelim diyor. Değişime hazır olmak adına hem. Aynen öyle hem de kayıpları kabullenebilmek aynen adına değil mi ne kadar güzel bunları yapmazsak maalesef o zaman işte bütün problemler hastalıklar bize doğru gelmeye başlıyor çünkü ne yapıyoruz akıl dışı düşünme kalıpları ile hayata yaklaşıyoruz evet. akılcı kalıp risk gözü alır esnek bakar mutlakiyetçi bakmaz kendisini mutlaka verilerle destekler test eder ve ee, kazanır, kazanma ihtimali daha yüksektir. Evet, evet, ee, evet. Akılcı olmayan düşüncenin de kaybetme ihtimali evet. daha yüksek. Çünkü mutlakiyetçi bakıyor. Bu böyle olmalı. Neye göre? Dünya benim emrimle mi yürüyor? Hangi anayasaya göre? Ben olmadığımda dünya dönmeyecek mi? Hı. Bir de şu söz var. Değil mi? Bir de şu söz var bu karar konusunda. Hayırlı işlerde acele ediniz var mesela. Tabii. Hayırlı güzel işlerde bence hızlı karar vermek, Aynen bekletmemek öyle. de çok önemli. Çünkü beklettikçe yüz ayrı fikir dünyamıza gelecek. Peki... O yüz ayrı fikir midir dünyayı çeviren? Evet, Yüzü de bir çelişiyor. Demek ki biz, aslında herkes kendi için iyi olanı önce seçiyor. Bizim için iyise zaten diğerine de iyi gelecektir. Evet, evet. Bizim için iyi değilse referansımız o olmalı. Bir başkasına bu bir hayır mıdır, vicdanlı mıdır, merhametli midir, şefkatli midir, vicdan içimizdeki Tanrı'nın sesidir. Dolayısıyla eğer bu sesi duyuyorsak bitmiştir. Evet. Bu sesi duymuyorsak evet. benim tek saikim ise tek saikim saik ...motivasyonun, kötücüllükse... ...o da bir karar verecek. O zaten yüz ayrı sesi hiç evet. duymaz. Evet. Hiç duymaz. O direkt Kendi kafasında gider. Ee, ama hayırlı şey zaten diğerini... ...empatik olarak kalbinde taşır. Hayır, hmm. bu düşünce zaten... ...diğerini önemsemeyi bilir. Evet, evet, o yüzden evet. de temel ilkeyi zaten evet. bildiği için... Tekrar bunun üzerine çok çok üzülmenin, sıkılmanın, kaygının gereği yok. Gereği yok, çok vaktimiz, doğru. Kendimize kendi eziyet yani. ederiz. Kendi vaktimizi kahrederiz, kendimize eziyet ederiz. Çok doğru, çok doğru. Teşekkür ediyoruz Çok güzel bir sohbet.